Filoltan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Cankan, eee Alix'in ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayım. Bu bölüm uzun tutacağım. I got a dead zombie here. Burada bir zombi. Ölü Ah, this one must have squirted out. I've heard they've had trouble with barnacle spores outside the containment area, but not about fellas like this. Probably not a one-off then. I doubt it. Bunlardan biri olmak istemiyorum dedeleyek seni şey. Burada bir yenmiş zombi var dedi. Hani bu alanda kombinler insanları böyle yapıyor. Bu hale getiriyor de yaptıkları deneylerle. Uf. Bayağı da kötü gözüküyor. İş önceliği var. Şapkamı takayım. Takabiliyorsam eğer. Abi, abi, abi bizim gözümüzden de görüyor bu arada. Üf. Vururum hareket yaparsan. Dokunabiliyor muyum? Öf. Öf. Git. Git ıııh Puştu, the... ne dedi? anlayamadım oyuncuğum ne dediğini bana. Heh, şunu diyorsun. Tamam. Gerek yok, bana bayağı kafamda baret var. <gülüyor> evet, burada silah elimden düşürmeyi, neyse şu atalım. Burada silahı bırakmak istemiyorum, burası zombili bir yermiş. Yani bunların görürsünü gördüğümüze göre, evet uyumana bir şeyler söylüyor. Search and for useful items. İşe yarar eşyalar için e, araştırın diyor. Ah, would you look at that. Neymiş? And if there's resin around here, there should be a fabricator. Keep an eye out. We might be able to upgrade your firepower a bit. Oo. Silah upgrade, gü silah gücünün güç. O böyle de yapabiliyorum arkadaşlar işte, bakın geçmeyeyim. Silah gücümüzü güçten iş şey yaptığımızda işimize yarar dedi abi. Cesetlerden item lootlayabiliyormuşuz. Oo, gizli. <gülüyor> Evet, mermimiz bayağı oldu bu arada. Artık sıkmaktan korkmayacağım, hani baksanıza bayağı bir. Burada bu şeyi bayağı sevdim, biraz zor alışması. Ooh. Bayağı çirkin merallemişler. Üy. Neyse, okumayalım Kapıyı da açtık. Ooh. Bayağı da bir gürültü yapmış oldum bununla birlikte. Bir, bir mermi, iki mermi harcadık bu arada. Umarım canlanmazsın, arkamdan da kapıyı kapatacağım bir şey olmasın. Evet. Ee, Zombi bir mekanda. Kesinlikle yerin altına girip böyle Half-Life gibi bir oyunda korkmuşumdur. Fare. Ölü bedenler. Neyse. Babamızı kurtarmamız gerek. Her şeyi boş. Diyeceğim bak bak. Aynı şuradan bir şey çıkarsa yemin ederim ki. Arkadaşlar işte, kusura bakmayın. Yanlış bir şey demek istemiyorum burada ağzımdan kaçmasın. Çünkü korkuyorum. Multitool'unu değiştir diyor. Bu ne ya? Oo böyle bir şey mi var? Ha hacklememe yarıyor. Oha! Niye verdiğini görmedim ya da ben mi kaçırdım? I think I can wrap this with my multitool. You what? It's a tool with multiple functions. So you know, multitool. Multitool. Abi dedi ki ney dedi, ee, bir sürü şey yapmaya yarayan bir tuş. O yüzden çoklu e, araç. Küpçeleştirmeye çalıştım sizi. E böyle o. Teknik kanı mı var? Döndürecek miyim? Hayır. Şöyle. Böyle gidiyor hekleceğim şey böyle. Sonra Evet, öyle geldi. Sonra Sonra Arkadaşlar beceriksizliğim için ha şöyle gideceksiz doğru olan, E burada bu fiş. Ha, ha elektronik Kabloları takip ediyor arkadaşlar bu oradaki fiş buradaki fişe bağlanıyor. Lambaya bağlanıyor. Ve kapıya bağlanan var. Peki nasıl kullanacağım Keşke şey, Ya multi tool'u nasıl kullanacağımı da öğretseydin oyun. Heh. öyle geldik mi abi? Mesela burada... Alex, bu <gülüyor> really <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi, çok iyi. Elektriği evet. Abi çok iyiler benim. Bayıldım. İlk mekaniği. Heh. Russel'in biraz derivetiği ama evet, provisyonel olarak, sure, the Alex. <gülüyor> evet. <Yeah>. Evet. Alex. Alex. <gülüyor> çok iyi ya diyaloglar. Ee, Sevilmeye çalışıyorum sizleri kaçırmayın diye de şu anda konuşurken. Hayır bu alet bu iş çok iyiymiş dedi, neyle yiyelim diye dedi. de bu ne? Ee, Harp type birden klasik heel çayımız çıktı karşıma ama nasıl kullanacağım bilmiyorum ilk defa kendisini. Ha böyle çektim aşağı, açıldı. Iııı. Ee, Yıllarca bundan mı can olduk? Elimi vereyim. Ay! Artık böyle mi can alıyoruz? <gülüyor> Çok iyi, ekstra can da basabiliyormuşum kendime bu arada. Çok iyi oldu. Evet, oyun can verdi, mermi verdi. Bir bakalım ne olacak? Hektivolumuz da verdi. Bunda şöyle dikkatli atmak için. Bir şeyler var mı burada? Silah. Kırabiliyor muyum acaba bunları? Sıkmak ister mi? Aynen. Biz bunu zaten kendimiz öğrendik. <gülüyor> Pick up heavy object with both hands. İki elinle diyor ağır objeleri böyle al diyor. Biz bunu öğrendik. Ama ben silahıma yanından geçeceğim tabi. Oyun bana ne kadar silahı bıraktırsa da. Biz buna... o oh, viski. İçebiliyor miyim? <gülüyor> oh, içi doluymuş aslında. Keşke içebilseymüş. Oyun bize iç, yiyecek, içecek içecek. Alex içirmek istememiş. Bu da çay muhtemelen. Neyse. O ne? Birinin not defteri açabiliyor muyum? açılmıyor. Neyse. Bavulu falan da var. Bu şeyi çok sevdim bu arada şu. Şöyle kendine çekip fırlatma. Of oh, bayağı şaşırdı. Uzaktan çektim bu şekilde. Ee, o zaman Fast Hey flasday panikle Alex. Ee, yine misiniz? Siz hatırlarsınız, hatırlarsınız bunu. Ama adam çok korkunç gözüküyorlar bir yerde. Peki size şöyle bir şey yapabiliyor muyum? Desko inerdik mi? Evet. O neden? Oh. Right, listen. Yürüdü. Bir vuruş. Daha çok kızdırdı. Vay, beğenmedin değil mi? He. Pislik. Aa, şey. ee. şarjörü düşürdü ama hazından. kimi yedin şarjörü olan? Pislik. Sen. Ee. boş Bu şarjörümüzü de atalım. Size de göstermiş oldum sırtımdan. Ee. Ya böyle hazır reload yapabiliyoruz da ben böyle şık şık yapmayı isterim kendim. Şunu da öldüreyim. Ihh, kimin kafası o, iğrenç. Burada bir şey var. Bunlar silah upgrade'lerimize yarayacakmış. Abi öyle dedi. O yüzden topluyorum kaçırmadan. Ee, o kafatasını alabiliyor muyum? Ee, Iıı, <gülüyor> ee, oh, bunu böyle mi çekeceğim? Heh, Alex bayağı kaldırıyor ha Baba kaldırıyorum Alex'le bir şeyler. 19 yaşında kıza bak. Hüseyin bu. Eğilerek geçtim. Mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Burada bir şey var ha fare. <gülüyor> ah kaçırdım. <gülüyor> <gülüyor> Black Mesa hakkında konuştu abimiz. Yani High Five olandan bahsediyorum. Tamam. Aman. Şöyle yapalım. Eh, şunu kaldıralım. Tamam mı? Şöyle. Eh, şöyle. Evet. O bir yolumu açtancak. Abi senin de özür dilerim. Eyvah beni yemesin de. Ay, ay dikkat edeyim onu beni yenmek. Gerçekten korkuyor. Abi Cess. Lütfen. Eh, özür dilerim. İhtiyacım var. Üh. Sadece yol için bir şeyler. Üf. Şunu almak istiyordum bir yandan da. Heh. Şunun elini tutar mısınız? Oha yemiyor bunu. Çok ilginç. Ama var ya diyorsunuz değil mi? A aman, amanın, amanın beni yiyecekler, beni ısıracaklar. Evet, iyi iyi kötü hallettik. <gülüyor> Isırılmadan. Yalnız gerçekten mı düşündüm anlık. Topladığım şeyler de umarım işime yarar. Oo. Kaçacağımı sandın değil mi? Kaç mermimiz oldu? 50 mermimiz var valla. Şu bareti de takalım. Takamadık. Ver <gülüyor> <Ben> şunu. Bap <gülüyor> diş çıkartmayalım. Şu baya bitkilere dokunduruyor baya oyun. Şu da bunda gezmek biraz sizi rahatsız edebilir o yüzden vazgeçtim. Şu anda. <gülüyor> Ancak dolaşsam iyi olurdu. Sanki. Evet. Gizli şeyleri asla kaçırmamak. Çok ilaç bir ses geliyor, o yüzden. Oh, do you need a minute? I mean, I I pause the feed. looking, Sadece bakıyorum işte şey, e, bir şey mi ihtiyacım var hani bakmayabilirim kameradan istersen de de tuvalete gireceğiz onda. <gülüyor> i̇ğrenç bir ses geliyor içeriden. <gülüyor> kapat. Şarj bizi alacağımızı aldık. Bakın, bunlar muayyip bir şeyler burada. Baya topluyorum ben. Muayyip ee, size de sıkıcı çok olmuyordur. Bakın ben kaçırmıyorum hiç. İlginç bir şekilde baya saklamışlar bu şeylerden. Evet, baya bir saklamışlar. Burada ben bunları hep kaçırdığına eminim. O da arkadaşlar canlı yayında oynadı oyunu. Ondan da izlediyseniz o kaçırmıştır muhtemelen böyle şeyler hızlı oynadığı için. Diyormuşum bir de buluyormuş da hepsini. Oo. <gülüyor> oh. He, Black Mesa'nın içine gireceğiz galiba vallahi. Trenle geldik, çok hızlı oldu ama ben biraz daha uğraşırız dedim. Sanırım oyunun erken kısımlarında babamızı kurtaracağız tüm oyun bunun üstüne değil ve yine buldum. Evet, sizde <gülüyor> sıkmak istemiyorum böyle arayarak. Evet, karantina bölgesi bunun arkasında. E, açmak için kontrol paneline bakacağızmış. Ee, AİX dedi ki karantina bölgesi bunlar hakkı... kesinlikle. Aslında zombili bölgeye şu an gireceğiz. Combine olsaydım kontrol panelini nereye koyardım dedi abi. Valla arkadaşlar. Ah şöyle headsetimi düzelteyim. Ee, combine olsaydınız nereye koyardınız? Ben olsam. Kabloyu takip ederdim. <gülüyor> Çok basit bir şekilde. Ben silahımı çekeyim. Ne olur ne olmaz. Şu saatten sonra güvenliğe benzemiyor çünkü. Onun içinde bir şeyler olduğunu eminim ve yine bulduk bir şey. bu şeyler işime yarar. Ben şu an kedi hiç kaçırdığımı düşünmeli açık. Hareket etme. Ben Dedi Alex. Bilir mi? Korkutma beni. Bir şey geçti oradan bu arada. Umarım headcrab değil o. Bayağı böyle vurabiliyorum. <gülüyor> Çekebiliyor muyum? Muhtemelen bize bir alet göstermişti. Evet bu aletçiğimiz. Bu kapının bize nasıl açılacağını söyler miydi? Elimle mi açıyorum? Bombaylı olsam el kapı kapıyı yapmazdım açıkçası. Şunu mu? Evet bununla da alakalı. He. Oyun diyor ki. Sen diyor VR'sın diyor. Bilgisayar kafasıyla düşünme de oyun bana. O zaman VR olarak şunu şöyle koyarız. Böyle yaparım Sen çıkar mısın? Çık dışarı Lütfen Seni içeride istemiyorum Ey, Özür dilerim yanlış yerlere dokunun Haydi atlayalım içeri Bence hızlı buldum çözüm Umarım başka bir çözüm yoktur Biraz Türk kafasıyla yaptım ancak hmm, Daha fazla şarj olur kim hayır diyebilir ki. Gizli bir şeyler. <gülüyor> Boyum yetmiyor. <gülüyor> e, odamda zıplıyorum şu anda. Çekmeceleri açabiliyor muyum? Açamıyorum. Sigarayı da içtiğimizi sanmıyorum. Oh. Oba. Ve <gülüyor> e, İçmiş bırakmış. Ya <gülüyor> ya sizden bıktım ben artık ama. Hiç kaçırmıyorum sizden bir tane bile. Çöpte bir şey var mıdır? Yok. Bak, bak, gördüğünüz gibi silahımla uçuyorum. Gerçek hayattaki gibi gerçekten. Evet, canım hiç gitmedi. Onlardan koymanız çok gereksiz olmuş. Oyunun bu kısmında ancak. Sanki şurada bir şeyler var. Bak, izninizle bir hızlıca bakacağım. Eğer üstünde bir şey varsa düştün. Baya silahla benim kafasını da vurabilirim bence ben bu oyunda. Evet. Kaçırmam. Hmm... Onlar dedi, ileride silah geliştirecekmişiz bunlarla. Sanırım oyun en silahını sahip olacağım bunlarla birlikte. Çünkü bir sürü bulundum. Evet. Kontrol panelini bulduk. Evet. Panel. evet. <gülüyor> multi <-tool 'u> al dedi. <gülüyor> ee, kesin zorlanacağım ya. Çok garip bir yere benziyor. Şimdi nasıl ne yapacağım? Direklerle e, şöyle yapıyorum ama Aa, anlamadım. Heh. Bu şekilde açtım Multitulla, sonra kaptıp e, arkadaşlar afvürün salaklığıma. Kontrol panelini açtım ama ne yap? Heh, şurada bir şey daha var. Seni gördüm. Aa. elimle mi? çok benim ee, ne yapacağım burada Ha bu bildiğin elle hekliyoruz bayağı şu an ee, Sökeyim bari Şöyle çekebileceğim bir şey var mı? Taş sıkışmış aralarında taş gibi Multitool'unu kullan dediği için multitool'dan ayrılmayalım madem. Ee, şu tarafında bir şey var mı kontrol panelinin? Yok. Keşke birazcık e, tutorial koysaydınız. Gerçi Half-Life'nin hangi oyununda tutorial oldu tartışılır. Ancak hani ne yapacağım bilmiyorum şu anda. Heh. Kırmızı bir lev yapmış, şey yapmışlar çektiği. Ne bu? İde bende yok ki bundan. Alala. Al. Etrafta mı bakacağım? He. Sanırım aradığım şeyi buldum. He. Yaptım bir şey ama ne yaptım bilmiyorum. Üh, ee, alana robot çağırdım galiba. Bir daha yapalım bir şey. He, heklemeye çalışıyorum beceremedim. Tamam anlayacağım. Tamam. Eee. kırmızı noktalara değdirmeyecek miyim? Aynen anladım. <gülüyor> Peki. You know, Russell, now that I'm walking into the quarantine zone, it just hit me. I don't know anything about the quarantine zone. Actually, the word quarantine comes from the Italian bu, <gülüyor> 40 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. ki, her karantinaya gidiyoruz bölgesine, ama ne, olduğunu, ne hakkında ne olduğunu bilmiyorum dedi Alex'i. Abi de dedik işte karantina demek, işte İtalyancadan gelen böyle böyle falan dedi. <gülüyor> Alex'i de okey dedi. Heh. Ee, şöyle bir tane daha çektik. Ay, combine'nin nasıl bir? Ne yapacağım bunu? Ha şöyle ayarladım. Aa çok güzelmiş kontrol panel yapmak. Şunu da şöyle ayarladık. Bayağı eğlendim arkadaşlar ya. <gülüyor> çok eğlendim vallahi. Oo, oh. korkutucu bir ses. Ee. <gülüyor> opa. You'll go through the old subway tunnels on your way to the train yard. Have they started moving Dad yet? I don't think so, which is good news because we've still got time. Oh, that's great. Or bad news because they've already killed him. And you don't need to move the corpse, you just bury it or burn it. Still there, Alex? Ev, evet, oradays. Mm -hmm. Russell, are you seeing this? Nasıl bunu görüyor musun? Tamam. Başlıyoruz. İh, dokunabiliyor muyum buna? İğrenç bir şey. Mermi kaldı lan. İy, çok böcekli böcekli bir şey. Arkadaşlar benim böcek fobim var ama. Hey. İh, kaç Neyse kaçıyor. Vay içinden geçti. İğrenç. Çekil. Çekil. iğrenç, İğrenç. Çekil. ya, bakma. iğrenç. Zen çok çirkin olmuş yani. Çirkin derken şey anlamda. Ve bunlara zarar veremedim mi fark ediyorum şu anda üzücü bir şekilde. Şarjları fullenmek istersen böyle mi yapmam gerekiyor? Aynen. Onu alayım ben. Mermimi geri alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Çantana koyamadım. Neyse oyun bana hemen dedi ki al dedi Cankan şarjör sanat. Evet karantina bölgesini açtık sonunda. Haydi gidelim. Arkama da şöyle bir bakayım bir şey unutmayalım. Kaçırmadık herhalde. Şöyle kapıyı açtım. Hoppa. Evet arkadaşlar. Biraz sessizleştim, pardon. Ee, oyun gerçekten sardı çünkü. Ne olduğunu ümmeliğim bir şey buldum. Bu sağlık Have olsun mu? <gülüyor> Kemik binden bir şey görüyor musun dedi. Hayır dedi, o zaman mu muhtemelen dedi sağlık eşyası dedi. Çantaya atalım. Eee... Ee... Çantama koyduğumda düştü yalnız. Ha, o böyle yapıyoruz, tamam. Ha, evet çanta çantaya koyabiliyorsun dedi, direkt. Şöyle koyamıyorsun. Tamam. Çantaya sadece resim ve şey koyabilirsin dedi. Ee, bunu avcuma koyuyormuşum hızlı sağlık ekipmanla. The time is now. Çat kavatka. Bulduğumuz şeylerden bu. Bu bir patlayıcı, bundan. Şöyle kenara atalım ki patlamayalım. Şöyle John Wick skillerimi kullanarak içeriye yedin. O neydi? that? What is that? O neydi? Duydun mu bunu dede? Abimiz cevap vermiyor yalnız için en konuşması gereken kısımda. Şöyle bir etrafında bir döneceğim bir daha bakarak. Oh Aman Allah'ım. Yeah, ee, başka kısa yol yok mu dedi. Bu en kısa, <gülüyor> bu kısa yol dedi abimiz zaten. Geç burdan geçer yani. Önce ben. Önce senden kurtulalım. <gülüyor> Aradığım maddeden yeti vermem bana beni mutlu etti bu arada oyun. Lütfen. Ooh, headcrabslar çok gerçek olmuş. Half-Life hatırlarsınız bu odadan yaratıkları. mı takmışlar. Oo, vurunca tepki verdi. Ayağına vursam? Tamam, Yanlış yalnız çok zövkli vurması, vuruş hissiyatını sevdim. Ve kapıyı da açtık. Bu şekilde sizin... Son mermiyi de üstüne... Oh duman çıkıyor silah mı? Attık mermiyi. Çıkaralım iyiden ııı ee, Şunu Heh şöyle de çektik Şurada da abinin üstünde gördüm ben Muhtemelen oyun hani bu kadar O yüzden biliyorsunuz, şeylerle ilgilenmiyor dedi, ticaret galiba demekse. demek ki, Burası açık, işte bunlar işte headcraperler. İnsanları üstüne zombiye dönüştürüyorlar. Şuradan ısırıp, üh! Çok da gerçekçi yapmışlar. Rustle'la dedi anlaşma yapabilirsin dedi ağabey sizinle mermi toplayarak. Yani anlaşmalımda kastlı upgrade mi dedi ticaret mi demek istedi. Ha. Onu alabilirim bu arada. Obaa. Bunlardan bayağı bir topladım. Sanırım Rustle'la halledeceğiz bunları. Neyse. Ee, zombiler dikkat edin. Şunlara yakalanırsam çok korkunç bir şey olacak gibi hissediyorum. Bilgisayarda da korkunçlardı zaten. Etrafa bakarak ilerleyelim. Hopa. Bayağı gaz maskesi falan var takabiliyor muyum? O taktı Alexi. Çok iyi. Balet takmayacağım. Sizin görünüşünü, görünüşünüzde bir şey olmasın. Çıkalım yukarıya. Oha. Aa evet burayı göstermişlerdi oyunun tanıtım videosunda. Şuradan geçebilir miyim? Çitcamadan. Sıkıntı yok. Daha dikkatli bir şekilde yürüyelim. Şunu şöyle, versem ne olur? Aman, aman aman aman, suratım da patladı. Ah. Ah. <gülüyor> bir de şarjör vermişler. O oh, baya bir mermi oldu bu arada. Biraz harcayabilirim aslında. Çek! Çek çek çek! Çek şeyini burda. Kaburgalarını, üf, üstüme de kusma. Aman. Aman. Burada artık sıkmasam iyi olacak sanırım, sessiz olmamı istedim. İyi, bunu kaldırmayalım. Oh boy... Dikkatli olalım. Ağzımızdan da şu gaz maskesini çıkardım. Açamıyorum. Şarjörümüzü yenileyelim arkadaşlar, çok korkunç etraf. Evet, yenileyemedim. Evet, yenilemiyor bana. Eee, alex bir şey... Ee, onun da sanırım şey yapmışlar, şarjörünüz bitmeden değiştirmiyor. Kötü ol. Şimdi de, de Şunu çıkaralım şuradan şöyle. Sessizce şöyle koyalım. Oh. Yavaşça. az bir Aman. Aman. A-o. Uh -oh. Aman. Yerimaz. Ah bişey fırlatıyo Aman Pis, pis, pis Pis Geri basın Ya sizin zayıflıklanır neresi Headcraft'lerinizi uğruyorum Olmuyor bir şey. Git Üh Ha ceset yok oldu Oyun yeni çıktığı için olabilir Arkadaşlar böyle şey Evet, yine bir zombi orada. Açalım şurayı, Heh, şöyle. Lan, Heh, şöyle atalım. Ne açın yolumu? Oh, ne çalıştırdın? Kolunuzda bir şey var. Oh. Tamam, zayıf noktaları vermiş. Ee, biraz daha yakından görmüş oldum. Onu sıkacağım bu arada. <gülüyor> Dayanamadım. Hazır kolay noktadayken. Evet, var ama... Ee, bana doğru gelme. Aman, ne oldu? Heh, bir şey oldu arkadaşlar, az önce anlamadım. Hop, eline kal. Şey, ulatma. Neyse ki headcraft'ler saldırdı. Mm. Something in it. I want to see how this thing works. Gun. it work on the No, but it should fix up that nicely. Good thing too. I gave you one of my guns. Thanks, um, um... Well, you know, in case it doesn't make it back. <laughs> Tell you what, If I die, I owe you a gun. I know. Gun anyway. That wasn't a gift. That's my gun. <laughs> Şey dedi Rasul'la, e, de, ölürsen silah sana borçlu, ölürüm de lan dedi. Zaten ölürken borçlu olmuş olacaksın falan dedi, şey silah ölürsen alırsın dedi yani. Lan da ben bir şeyler arıyordum, bir şey bulabilir miyiz acaba de. E, garip bir, heh bunu da cebime koydum. Sanırım iyi Bu ne ne? Diş fırçası. Macunu. Hmm, bayağı bir şeyler vardı ulapların içinde ya. Bayağı bir şey aitim galiba oyunda. Ee, ben böyle şeyleri çok seviyorum da. Pil. Atabiliyor muyum? Yok. İhtiyacım olmuyor sanırım. Tamam. <gülüyor> Öf, dökelim içinde bir şey var mı? Evet. <gülüyor> i̇htiyacım olan şeyi buldum. Resin. Çakmak falan da var. Ee, ihtiyacım olan her şey var. Heh, şuradan can basacağız kendimize. Bu mıydı? Ha yok, elimiz elimde, elimle çekiyordum bunu. Böyle bir can basayım kendime. Evet, baya canımda doldu. 3 tane can barım var. Ee, az önce patlamayla gördük ki geri alabiliyor muyum? <gülüyor> ee... Evet, bunda hackli yemekle. Ee, nasıl yapacağız? Diyor ki, tut diyor multi-toldu. Heh. Heh bunlara değdirmeden götür. Tatlı bir hackmek Yok, böyle değil mantığımız. Tek tek yuvarlaklara mı götürmek? Değil. Değil. Ha, anladım. Anladım, biraz farklı, biraz zormuş açıkçası. Böyle yaparsam hepsine değmesi lazım. Şöyle... Aha! Oldu! Garip! <gülüyor> Garip bir, ne olmuş. Yaptım. Ne oldu. Ha, silahımı güçlendiriyorum. Al bakalım. Ve silahlarımı... resin. evet. 15 resimim var toplamda. Refleks görüşü verebiliyormuşum. Burst fire. Bu kadar toplamı rağmen ya 15 mi ya? Neyse, 10 tane onluktan basalım. Tamam, silahı refleks görüşü istiyorum sürekli sıkıntı oluyor bakmak. Tamam istiyorum. Ee... Al bakalım topladığım bütün resimler. Bir daha, al bakalım. <gülüyor> evet. Silahımız upgrade'leniyor. ta -da! Artık Alexi Gun! oldu <gülüyor> tam. Hey, gönüldüm. Evet, artık lazer görüşüm var. <gülüyor> Yok, tam şeydeki, halde elfi hatırlarsınız ikide, ikide de silah böyleydi Alex'in, full upgrade'liydi yani. bir <gülüyor> weapon yazıyordu. Gidelim, Silahımda nasıl upgrade öğrendik. Bundan sonra topladığım resimler daha değerli oldu benim gözümde şu an. Orada bir şey, ne o? Pardon, şu şu. Ya şu hemen al. Ne? Boşa heyecanlandım. Baya güzel yapmışlar değil mi? Silah tam patlı oldu görünüşü de. Şunun içinde var mı resim? Yap. Çıkma. takma Kalk. Dök. Dökme. Yerinde kal. Ha? Üf. O ne? Ne bildin? Çöp parçası. Aşağıda zayıf noktaları gözüküyor. Oturursan böyle çöp adamı işte, ha? <gülüyor> Bakalım başka senin neyinde zayıf noktan? Buradan. mı? Bir daha deneyelim. Ee, tuturdum. Yes. <gülüyor> Çok memnun acamımıza gerek yok bunlar o zaman. Ve güzelim güzelim Risin. Seni bırakmam. Zayıf noktan gözükmüyor. Bana <gülüyor> Hemen mermimizi değiştireyim. O bazılarınız zayıf noktası yok. <gülüyor> Headcrabı öldürmek yeterli o zaman. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abimizin suratı <gülüyor> kötü olmuş. Bakmayacağım arkadaşlar aranızda etkilenenlere olabilir olduğu için ama suratı gerçekten kötü gözüküyordu. Aman. Var mı zayıf noktan? Var. Gördüm. Karnının içinde değilmiş. Uh -oh. Kaçma zamanı. Öldün. <gülüyor> ya. Pislik seni. Şuradan. <gülüyor> Yolu açın. İlerleyelim. Ayy beni he İlla da Oh kaçınıyorsunuz. Bayağı da kaçınıyorlar. Bayağı da Alex Çok da kötü değil de kötü değil dedi Götü de Alex Sanki şurada gizli fark hissettiniz dimi sizde Evet Bak bak hissettim hissettim Ah asla gitmem Çek şu şeyi be Hop, bana ver bakalım. Bunlar benim için önemli artık. Şurada da bir tane saklamışsınızdır. o oh. Half-Life'de asla gitmem. Hop, bakın, bedava şarjörümü de buldum. He he. Çek şunu ver. <gülüyor> <gülüyor> Üstüme kustu yine. Şuna dikkat etmem lazım. Hop, şöyle kırabiliyor muyum? Ateş etmek istemiyorum. Mermimiz ne kadar var? <gülüyor> Çok mermi harcamışım. Dikkat edeyim. Hop! Çık! Çık! Vurabilsem yok. <gülüyor> Çık! Çık! <gülüyor> Çık! Hoppa! Bayağı dizi versin mi ha? Hop ver bakalım. Çantaya attık mermi. Şarjör. Artık biraz dikkatli oynayalım. Oyun bana mermi vermek istemiyorum anladım. Yani veriyor dediğim bol dedim. bunundan geldi. Şurada bir şey var mı saklı? Yok. İlerleyelim. O ne? <gülüyor> <gülüyor> oh, aklım çıktı. Headcraft. Ben yani diyordum ki ne zaman karşılaşacağım bir headcraft ile. Önce oyun beni hiç şaşırtmamaya devam ediyor. Şunu çekebilirsen bir... Evet. Oba, çekil bakalım yoldan. Headcrab old olduğuna göre dikkatli olalım. Umarım korkmam arkadaşlar, çığlık atarsam diye sesi kısarsınız. Korkuyorum çünkü. Nereye gitti dedi. Burada kalacak mı ya? Kapıyı kapatmayacağım arkama. Ya, Headcrab bir yerde ciddi ciddi ya? Eğilerek geçiyorum. Aklım çıktı. Alexi de korktu benimle birlikte. Kötü bir şakaydı. Kötüydü. Öfff. Evet, buradaydı, bulundum. Ha. Belki Ya daha vardır dedi bunların yani. Bunlardan bir tanesini bulun dedi sadece. Buradan mı çıktınız lan? Dur bakayım bir şey atayım içine. Vah. Ne istediler orada bir at unutmuşlar orayı. Bunu oynayabilir miyim elimle? de. Evet. Garip seslerdi. Sanmalar headcrab yumurtaları. Oh, şunu alalım. İhtiyacımız olacak. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> İki tane var dedi. <gülüyor> Pardon arkadaşlar, korkuyorum çok. He. <gülüyor> Beyler çok Korkuyorum şu anda izleyen herkes korkuyordur benim kadarım belki de. Nasıl gördünüz bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu ikinci bölümün sonu burada olsun. Üçüncü bölümde karantina bölgesinde ilerlemeye devam edeceğiz. Hep krepler eşliğinde. Hoşçakalın.